Evet arkadaşlar kanalımıza ve videomuza tekrardan hoş geldiniz. Evet görmüş oldunuz bu akülü arabamız. Yaz geldi artık açacağız şimdi. Daha önceden biz bunun videosunu çekmiştik. Ben şimdi tekrardan yeni yaptığım şeylerle alakalı üzerindeki değişiklikleri tekrardan size anlatacağım. Yaz Bey gelin bakalım. Hemen açalım bu Yardım et sen de. Tut ucundan öbür taraftan. Randasını açalım. Aç aç aç aç aç aç aç aç aç aç aç aç aç Evet arabamız bu daha önce izleyenler bilir çıkaralım babacıyı çıkar çıkar çıkar alalım arabamız bu daha önce bunun videosunu çektik şimdi bunu bugün yiyeceğiz üzerindeki değişikliklerden tekrardan bahsedeceğim Koltuğumuzu çıkaralım evet, Koltuğumuzu yerinden aldık Evet suyu aç bakalım Çok mu sıkılı? Aç aç Biraz daha aç Tamam Gel bakalım şimdi Önüne geçme suyun tamam mı? güzelce yükleyelim. Çekelim bakalım. Çok izlenmiş. Türk kışı boyunca yattığı için. Peki babam orada. Her yeni çamur içinde. Bakalım. Teker su gelmesin sana. Arabimizi şu anda ıslattık, değil mi? Evet. Kapa çeşmeyi şimdi. Kapa bakalım çeşmeyi. Kapa çeşmeyi. Şimdi sabunlayacağız. Evet, biraz deterjanımızı sıkalım şimdi. Yaz, gel bakalım. Deterjan da sıkalım. Fırçala bakalım, fırçala. Kardeş de bakıyor bize. Evet. Hadi bakalım sen şimdi güzelce fırçala arabayı Parlat parlat parlat köpürt her yerine köpürt Köpürt her Yetmez mi? Yetmez daha yapacağız Evet arabamızı çok güzel bir şekilde köpükledik Şimdi yıkamaya geçeceğiz Aç bakalım suyu Tamam yeter Evet yıkama işlemimiz bitti şimdi kurulamaya geçiyoruz Şöyle görünen bütün yüzeylerini önce kurulayalım sonra detaylı kurulama için hava makinesi kullanacağız. Evet aracımızı kuruladık şu anda tabi hala ıslak yerleri var elektrik alan yerleri var işte tuşlarımız işte direksiyondaki korna ya da bağlantı kablolarımız bunların üzerinde hala su olduğu için hava makinamızı doldurduk şu an hava makinamızla detaylı bir suları derin yerlerden temizleyelim Son işlem olarak, şöyle köşelerde kalan, e, hava makinesinden sonra çıkan, çamurlu sulardan kalan tozlar var aracın üzerinde, onları silelim. Diaz bizi bu arada bıraktı. Orada arkadaşıyla oynuyor. Olsun, biz kendimiz yapacağız. Evet arkadaşlar, arabamızı gördüğünüz gibi tertemiz yaptık. Parıl parıl parlıyor. Yeni boyadan çıkmış gibi oldu. Koltuğumuza taktık. Emniyet çemerimiz bağlı. Şimdi size e, ilk baştan beri yaptığım birkaç özelliği göstereyim. Bu araba 15-16 yıllık bir araba şu anda. Bir tanıdıktan geldi bana. E, fazla kullanmamışlar bildiğim kadarıyla. Gözüküyor sanırım. Şurada bir kırıklık var. Bakın. Şunu temizletireyim. Gözüküyor mu? İnşallah net bir şekilde gözüküyordur. Bu tekerlek kırıktı yani. Bayağı bir yamuktu. Onu işte e, vidalarla tutturarak destek atarak bu şekilde yerine sabitledim. Ondan sonra öndeki farlarımız yanmıyordu. Onları da şöyle gösterelim. Bu tuş zaten vardı. Şunu sonradan ben kendim yaptım. Şöyle gece mavi ışıklarımız oluyor. Fren lambalarımız bastığımız zaman şöyle fren lambalarımız yanıyor. Onun dışında kornamız var. Korna burada değildi. Daha doğrusu korna yoktu. Kornayı ben sonradan taktım. Şimdi gelelim aracın kaç voltla çalıştığına ve şu anki kullandığımız üstüne. Normalde 12 voltluk bir akü bu. Yani kendisi de 12 volttu. Motorları 12 voltla çalışıyor. Ama belakin küçük akü kullandığım zaman yani yarım saat 40 dakika götürüyordu fazla. Biz buna bildiğimiz 60 amper olması lazım. 60 amperlik bir tane araba aküsü taktık. Gördüğünüz gibi. Arkasını falan böyle boşalttık. Ona göre yer ayarladık. Akümüz burada sabit duruyor. Koltukla beraber zaten arkaya dayandığı için hiçbir şekilde sallanma, devrilme gibi bir şey yok sıkıntısı yok bu şekilde yani arabamız daha üzerine değişiklikler yaptığını düşünüyoruz şimdilik böyle jantlarımız gri nikelajdı, kromdu yani biz griye boyadık daha sonradan hepsini gri yaptım aracımız böyle ve şu an ee, hani akü 40 dakika gidiyordu dediğim gibi şu an 2 iki gün 2.5 iki gün falan gidiyor Aki şarj aletimiz var. O şekilde şarj ediyoruz. Şimdi birazdan vites sürüşümüze geçelim. Akümüzle alakalı başka bir soracağınız soru varsa yine yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Hadi şimdi turumuza geçelim. Hazır mısın? Hadi o zaman koş, koş. arabaya. Bin. Düzgün bir ama. Düzgün bin. Daha yeni yıkadık batırma arabayı Önce sağ ayağını atıyorsun Sonra sol ayağını Heh, içeri at direkt içeri aferin Evet Şu an araba çalışıyor Hadi bakalım şimdi çık dışarı Gel Yavaş hop Gel Yavaş Gel geri Gel bakalım Gel şöyle bir sürüş testi yapalım Aracımızda çift motor var. Sağlı sollu, sadece arkada yani. 2 adet 12 volt motorumuz var. Ee, akünün ağırlığı 20-25 kilo civarı olması lazım. Çocuğunda kilosu 20, tabii tam 20 kilo. Çık bakalım buradan yukarı. Ee, bir şöyle bayıl test yapalım. Müzik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 I feel like I'm losing my mind Cause everybody in the world blind Please, Lord, give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind